Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün um, Nisan 6, Cuma Ama Cuma, Cuma, <gülüyor> Cuma değil Santinopunun düşüsü Evet, eski İstanbul 1400 155 155 diye baktın Hadi gidelim videoya <gülüyor> Sonunda Sultan mı bu izi kayar. <gülüyor> emin bir şekilde söyledin evet. Wei, şey olan rak mı? Ah, Evet, filmin. Hangi bayraklar? <gülüyor> şey gibi değil mi? bu buzdene bak ya. Şey gibi değil mi? Peri de. 19 something huh? 19. <gülüyor> <gülüyor> She looks like. He is nothing new. Do What Ne yaptın? Selamunaleyküm. Kalos Antimosi kapi. Sarayımda ağırlamak isterdim Sultan Hazretleri. Ya Kalos Antamos. Kalos sarayımda ağırlamak isterdim Sultan Hazretleri. Bunlar Türkler. Olacaklar. Gelmişsiniz, değil mi? Misafir için sağ olun İmparator Hazretleri. O sarayda ben sizi ağırlamak için buraya geldim. Surlarımızın ve imanımızın tarihte hiçbir güç tarafından aşılamadığını hatırlatmak isterim Sultan Hazretleri. Bizden sonra artık hiç kimseye bunu hatırlatmak zorunda kalmayacaksınız. Wow. Şehrimizin surları bunları defalarca duydu. En son babanızdan. Oh. Ama hepsi gibi o da yarım bırakıp gitmek zorunda kaldı. Oh. oh. Biz yarım kalanı tam etmeye geldik. Şehri teslim ederseniz halkınız, aileleri ve Her türlü rahatsızlıktan uzak olacak. Huzur içerisinde geçimini temin edecektir. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Biz Kur'an'ın hükmüne uyduk. Su this our was starting the past. Alkanlar. Wow. Oha, yağmur gibi ya. Oha, Oha bu şey de çok güçlü ya. O çok önemli. Böyle bir şey olabilir mi? Oha. Oha. Nasible bilir bu. Bugün tamamı bir şey izleyeceğim. Bunun full şeyini izleyeceğim. Ama a, şey alt çizgi yoktu. İzleme olacak. Neyse anlayacağım. Ah izleyeceğim. Oha. Nereden bulabiliriz böyle bir şey? Netflix'te yok mu? Netflix. Olmaz. YouTube'da olacak bence. Bakalım bakalım. Hmm. Wow çok, çok iyi. iyi bir film ya. E, neyse bir daha ki sefer kadar Mariş. barış.